E, bilissel sürecinde midir? İşte o süreçleri de hep beraber e, teşhis, tedavi, evet, aynen. yöntemi ilerliyor. E, e, yine bir gözlemci. Aslında uzman da orada bir evet, gözlemci oluyor yine e, hastanın ve danışanın karşısında İnsanlar ne yapmalı, gençler ne yapmalı di, di, diye sorduğumuz evet, evet. bir kere gençler doğru düşünmeyi öğrenmeli.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 Ee, ah annelerimiz, evet, anneler. cennet annelerin Çok, ayakları cennet annelerin altındadır. Altında. O cennet dediğimiz şey aslında pozitif bakış açısı yani. Evet. Hayata o farkındalık boyutuyla bakmak demek Şifa alıp devam Aynen. ettirmek noktası aslında. O cenneti oluşturmak demek aslında. Evet, evet. Ha bizler cennette miyiz? Mesela sizin hayatınızda problem mu? benim tabii hayatımda ki, problem yapın. Tabii ki, yapın. tabii bununla ki. Bununla birlikte biz ki. Burası mavi dünya ve ilten devam ediyor. Onlara biz birer oluşum parçası, oluşun gerçekleşmesi için yaşamamız gereken tecrübeler evet. Evet. olarak evet. Bak bakıyoruz ve çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Gençler okusunlar hocam. Gerçekten okusunlar, okusunlar. ama değil mi? Yani içselleştirsinler, hayal etsinler. Ee, neden buradayım sorusunun cevabını arasınlar, ben kimim sorusunun cevabını arasınlar ve benim gerçekten neye ihtiyacım var sorusunu. Benim neye ihtiyacım evet. var? Galiba Aynen. burası bu hedef sohbetin. Hedef belirlesinler. Hedef olmadan küçük küçük adımlarla adım. değil mi Yüksel Hocam? Yani ben yıllardır bir hedef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 Daha farkında kalıyor. E, mutluluk böyle bir şey aslında. Şahanesiniz. Seçim yapmak ve o bedeli ödemek. Şahanesiniz. Çok ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben Benimle bu programda olduğunuz için şifa çırup. Seni çok selamlıyorum sevgiyle. Allah razı olsun. Hakkınızı lütfen helal edin. İyi ki bu toplumun kızısınız ve iki buradasınız. Teşekkür ederim.